Arkadaşlar merhabalar. TTYT Geometri Full Tekrar kampının 18. gününün ikinci videosundayız. Doğru analitikinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni nesil demeyelim de analitik ve dönüşümlerde yeni nesil demek çok doğru olmaz. ÖSYM'e daha yakın sorular demek daha doğru olur. ÖSYM'e daha yakın soruların çözümlerini yapacağız bu videoda. Evet gençler sayfa numarası kaçtayız? 164, 165, 166 ve 167'yi çözeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 28'deyiz. Dik koordinat düzleminde klm'i, dik dörtgenin k ve n köşelerinden geçen doğrunun denklemi bu verilmiş. Hemen böyle analitik düzlemde böyle bir doğru verildiği zaman ben eksenleri kestiği yeri buluyorum. Y yerine 0 yazsak 4x eşittir 12'den x'i ne buluruz? Eksi 3 buluruz. Evet buradaki noktamız eksi 3 yaptı. Burada x yerine 0 yazsak 2 eşittir 12'den y'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Y de 6 çıktı. Bu ne demek? Buranın 3 olması buranın 6 olması demek anlamına geliyor. Hatta 3 6 ise burası 3 kök 5 karşı tarafta 3 kök 5 ama tamamı 3 kök 5. Benden bu alan isteniyor, Bu alanı bulurken ne yapacağım? Şuradaki dik üçgenden yani dik dörtgenin yarısından neyi? Şuradaki beyaz alanı çıkartırsam oraya ulaşırım. Bir şekilde yapmaya çalışacağız. Öklidten falan yapabiliriz aslında ama burada benim dikkatimi çeken direk şu var. Üçgen 6 olmuş yani 1'e 2 oran var. Alfa beta daha cazip geldi bana. Alfa beta'ya dalalım. Burası alfa, burası beta, burası alfa, burası beta. Hatta burası da beta oldu mu oldu. Şimdi dikkat edersen alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. E o zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. Yani burası kaç olacak o zaman? 3 ise betanın karşısı burası 3 bölü 2 olacak. Hatta burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. E 3 bölü 2 ise 3 bölü 2'nin yarısı 3 bölü 4 olacak burası. Sonra 3 bölü 2 3. 1 2 kök 5 üçgeninden 3 kök 5 bölü 2 yapar. 3 bölü 2'nin kök 5 katı. Karşı tarafta 3 kök 5 bölü 2 yaptı. Hadi bakalım dik üçgenin alanından şu dik üçgenin kenarları 3 kök 5 bölü 2 ve 3 kök 5. 3 kök 5 bölü 2 çarpı 3 kök 5 bölü 2'den neyi çıkartacağız? Şurada kalanı yani 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 2 bölü 2'yi çıkartacağız. İşlemlerimizi yapacak olursak şu kök 5 ile kök 5'i çarpın 5. 3 ile 3'ün çarpın 9 45 yaptı. 45 bölü 2 bölü 2'den 45 bölü 4 yaptı burası. Eksi 3. Bu 9 bölü 8 yaptı. Bir de bölü 2'si var. 9 bölü 16 yaptı. E o zaman bunu 4 ile genişletirsem 180 eksi 9 bölü 16'dan cevabı 171 9 diye ulaşırız. Evet cevap Akçay çıktı böylelikle. Daha farklı şekilde bulabilir misiniz? Bul bulursunuz Tabii ki ama bana daha cazip geliyor bu alfabeta 1'e 2 oranlamaları falan filan olduğunda ya da 1'e 3 olduğunda ben bu şekilde yaptım. Sen belki de daha farklı bir şekilde yapmışsındır. Bu da kolay. Senin yapacağın yol da kolay olur. Bilmiyorum kendim belirli hangisini seçeceğini bul. Ben size yolları sunuyorum böyle. Evet örnek 28 Akçay oldu geldik örnek 29'a. Aşağıda dik koordinat düzleminde 5 adet birim kareden oluşan bir dikdörtgen verilmiştir. Y eşit 2x doğrusu ortadaki birim kareden köşelerinden geçmektedir. Evet şuradan geçiyor ve buradan geçiyor. Arkadaş bu doğrunun ben şeyini biliyorum. Eğim dediğim tanjant alfadır. Eğim dediğim şudur, direkt 2'dir. Tanjant alfa belli. Benden AB'nin eğimi isteniyor yani buradaki tanjant beta isteniyor. E, tanjant alfa belli ise alfa'ya ait dik üçgen lazım. Tanjant beta da soruluyorsa yine beta'ya ait dik üçgen lazım. O da tam böyle çıkmaz mı? Çıkar. Şimdi burada şunu kullanalım. Burası 2 birim, burası 3 birim. Birim karelerden oluştu ya. 2'ye 3 benzerlik oranı var. Hocam burası 2a ise burası da 3a olur mu? Şu temel orantıdan dolayı olur. Geometri de kullanmayı ihmal etmiyoruz. Analitik geometri, Hem analitik hem de geometri. E şimdi burada 2'ye 3 oranını kullandık. E, hocam buradaki üçgende bir tanjant alfa patlatırız. Tanjant alfa şuraya bir n diyecek olursam Tanjant alfa eşittir n bölü 3a Tanjant da 2'ye eşitti n'i e böylelikle ne buluruz 6a buluruz Evet burası 6a çıktı Aa, Burada ab'nin eğimi artık belli mi belli Sola yatık dikkat Eğim dediğimiz durum neye eşittir Eksi tanjant beta'ya eşittir Beta mı? sola yatık olduğundan dolayı Eksi tanjant da neye eşittir arkadaşım Şuradaki dik üçgende 6a bölü 2a eşittir Eksi 6a bölü 2a'dan cevap ne yapacaktır? Eksi 3 yapacaktır. Evet cevap akçay olduğu örnek 29'da. Geldik örnek 30'a. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde abc'de bir kare. Kare verilmiş ve 8'e ne verilmiş? 5 verilmiş. Arkadaşım şurası 8 yani şurada uzunluk 8 birim. Şurası 5 yani buradaki uzunluk 5 birim. E kare burası da 5. E buraya 3 kaldı. E burası da 5. Bak buradaki nokta çıktı mı? Çıktı. Nedir buradaki nokta? Hocam, abscisi 3, ordinatı 5, 3'e 5 noktası. E o zaman burası 3'e 5 noktasını düşüneceğiz. Hocam, bu 3'e 5 noktası, bir de bir doğru verilmiş. Hop, yerine yazalım. Nokta, bir doğru, bir doğrunun üstünde bir nokta var. Noktayı denklemi sağla, sağlamak zorunda. Hadi yazalım o zaman burada yerine. X yerine 3 yazacağız. 2 çarpı 3 eksi 3 çarpı y artı k eşit 0'dan. Buradan 6 eksi 15 artı k eşit 0'dan. K'yı da kaç buluruz? Eksi 9 öbür tarafa atınca da art 9 diye buluruz. Yani cevap böylelikle. Akçay çıktı 30. soruda. Geldik 31. soruya. Dik koordinat düzleminde 3x artı 2'ye eksi 12 eşli 0 doğrusu üzerinde bulunan K ve L noktaları arasındaki uzaklık 8 birimdir. K'liye doğru parçasının orta noktasının koordinatları verilmiş bir de. Hmm. Buna göre diyor analitik düzlemin hangi bölgesindedir? Bak basit bir şekilde, şekilde çizmek yok. Hangi bölge olduğu soruluyor bize. E, o yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Analitik düzlemi çizmek daha mantıklı burada. Hadi analitik düzlemi çizelim şöyle. Analitik düzlemi çizdik. Sonra bir a, doğru verilmiş. Burada x yerine 0 yazsak 2 x e, e, e, e, -12 0'dan 2e 12'den y'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Peki y ye yerine 0 yazsan 3x e, 12 0'dan 3x 12'den x'i de kaç buluruz? 4 buluruz. Evet, x'i 4'te kesiyor, y'yi de kaçta kesiyor? 6'ta kesen bir doğru var elimizde. Evet, şöyle bir doğru. Bu doğru üzerinde iki tane nokta seçeceğim ve bu iki noktanın orta noktasında neymiş arkadaşlar? 2e 3'müş. Dikkat edin 2 burası 3 burası 2'ye 3 tam da bunun üstünde oluyor zaten Şöyle 2'ye 3 dedikten sonra Şunlar birbirine eşit 3 birim 3 birim Şunlar da birbirine eşit Tam buradaki nokta orta noktaymış Burada da orta nokta oldu He, Şimdi dur Ben şimdi öyle bir K ve L noktası seçeceğim ki Bunun orta noktası burası olacak Yani buradan şu kadar eşit birim gideceğim Buradan da eşit birim gideceğim K ve L noktalarını bulacağım Farz edelim Buradan ben eşit birim şöyle gittim. Eşit birim böyle gittim. Gidecek olursam şu uzunluğu bir bulalım mı? 4 birim burası. 6 birim burası. 4. Burası 16 artı 36'dan 52. Yani burası kök 52 yapıyor arkadaşlar. Şuradaki uzunluk kök 52. Bak dikkat. Kök 52. Ama buradaki noktalar olamaz. Demek ki daha uzak noktalar olacak. Çünkü K ve L noktaları arasındaki uzaklık 8 birimmiş. E kök 52. 8'den daha küçük değil mi? Karesi 52. kare 64. Evet o zaman seçeceğin noktalar bu içeride olamaz. Hani buna şu kadar uzunlukta ve şu kadar uzunlukta aldığınız zaman 8 birim burada olamaz. 8 birim olması için kök 52'den de büyük olması için bu noktayı ben nerede seçmem lazım? Bir nokta hoop, şurada olması lazım. Bir noktanın da hoop, burada olması lazım. Yani K noktası burada L noktası burada olması lazım. Ya, ya da tam tersi L noktası burada K noktası burada olması lazım. Noktalarımız kaçıncı bölgede oldu? Bu ikinci bölge bu da dördüncü bölge. 2 ve 4'ü arayacağım. Cevap balık esir oldu. Çok güzel bir soru. Zaten ÖSYM bunun benzerini sordu. Hala daha bunun benzeri çıkar. Önemli olan mantığını bilmek. ÖSYM kendini biliyorsunuz tekrar ediyor. Burada bu şekilde çizip de bunun mantığını anladıysanız bu mantıkta çıkan soruyu rahat bir şekilde yapabilirsiniz dostum. Evet örnek 31 balık esir. Geldik örnek 32'ye. Koordinat sisteminde 28 tane birim kare ile yukarıdaki şekil oluşturuluyor. Y eşittir MX doğrusu şekli iki eşit alana ayırıyor. Arkadaşlar 28 tane birim kare her birinin alanı bir ya o zaman yukarısı 14 olacak aşağısı da 14 olacak ama 14 olan kısım neresi arkadaşlar? Şu birim karelerin olduğu kısım İşte tam burası. Evet tamam bunu bulmaya çalışacağız. E arkadaşım şu 14 ise sarı kısım 14 ise bak şimdi sarı kısım 14 hocam burada bir birim bir birim kare bir birim kare burada da var 14 15 16 yaptı yani şu dik üçgenin alanı 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 birim burası. Buraya daha daha diyelim. 7 çarpı a bölü 2'nin kaç olması lazım? 16 olması lazım. 7a eşittir 32'den. a'yı buradan 32 bölü 7 buluruz. Benden ne isteniyor? Bu m isteniyor. Yani bu doğrunun eğimi. Bu doğrunun eğimi de tanjant alfa değil midir? Evet. Tanjant alfada neye eşittir? Eğim dediğimiz tanjant alfa o da a bölü 7'ye eşittir. a'yı zaten 32 bölü 7 bulduk. Bir de bölü 7'si var. O da 32 bölü 49 çıkar. Yani cevap böylelikle Denizli çıktı 32. soruda. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bu mantıkta bir soru. Yine ÖSYM tarafından soruldu. Yine sorulmaya aday bir soru arkadaşım. Hatta 2-3 defa soruldu. Bak aynı mantıktaki soru. Dikkat et. Niye 4. ya da 5. gelmesin değil mi? Evet örnek 32 Denizli. Geldik örnek 33'e. Yukarıdaki dik koordinat tüzleminde ABC'D karesi verilmiştir. Karenin alanı 16 verilmiş. O zaman bir kenar kaç yaptı? 4 yaptı. Burası 7'ye 0 noktası verilmiş. burada uzunluk 7 birim olacağından buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Buna göre ABCD karesinin alanını iki parçaya bölen ve orijinden geçen doğru. Arkadaşlar ABCD karesinin bakın bu önemli karenin ya da paraya kenarın ya da dikdörtgenin ya da eşkenar dörtgenin alanını iki eş parçaya bölen doğru nereden geçer? Ağırlık merkezinden geçen doğrudur. Bir de orijinden geçen diyor o zaman hop işte bizden bu doğru isteniliyor. O zaman bu doğrunun eğimi isteniliyor. Bunun eğimini bulmaya çalışacağız. Arkadaşım ne yapacağız burada? Hocam burası karenin ağırlık merkezi ise köşegenlerin kesim noktası. Ya da şu dikmeleri çizmiyor muyduk arkadaşlar karenin ağırlık merkezinde? Evet. Eşit parçalara ayırıyordu böyle. E, o zaman 4 ise 2-2 ayırdı. Hatta burası da 2-2 oldu. A2 ise burası da 2. Bu açının tanjantını bulmaya çalışacağım. İşte tanjant. Eğim dediğim tanjant alfa. O da nedir? Sağa yatık zaten. İçeride sıkıntı yok. 2 bölü 5'e eşittir. Cevap balık kesir çıktı. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu mantıkta bakın aynısı demiyoruz. Paraya kenar koyar belki. Onunla da ağırlık merkezinden geçecek. Bunu daha öncelerinde de söyledim. Ve sınav da karşımıza çıkabilir. Lütfen dikkat edin. Örnek 33 balıkesir Geldik örnek 34'e. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir 16-2x doğrusu ile d doğrusu verilmiştir. Hemen böyle bir doğru verilince analitik düzlemde ben eksenleri kestiği yeri bulurum. X yerine 0 yazsak y'si kaç yaptı? 16 yaptı. Y yerine 0 yazsak buradan ne geliyor? 2x16'dan de 8 geliyor. Evet şurayı da ne bulduk arkadaşım? 8 bulduk. Sonra D doğrusu. Y eşittir 16-2x doğrusunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgeyi eşit alanlı 2 bölgeye ayırmaktadır. Arkadaşım şu doğrunun eksenlerle oluşturduğu bölge burası. Bu bölgeyi bu doğru eşit 2 parçaya ayırıyormuş. E o zaman bu alan belli aslında. Burası 16 burası 8. E hocam o alan neye eşittir? 8 çarpı 16 bölü 2 eşittir. Yani şunlar sadeleşti. 8, 8, 8, 8, 64. Bu alan 64. Bu alanı da 2 eşit parçaya bölüyor. Yani burada kalan 32. Burada kalan da kaç yaptı? 32 yaptı. Sonra D doğrusu x 2 2'ye 0 noktasında kestiğine göre. D doğrusu x eksenini şurada 2'ye 0 noktasında kesiyor. Yani burası 2 birim. D doğrusun y eksenini kestiği nokta ordinatı isteniliyor bizden. Şimdi arkadaşlar şuradaki uzunluk belli mi? Belli. Hop şurası kaç birim? 6 birim. E hocam alan da belli burada. 32 alanını kullanalım. Şuradan bir yükseklik çizelim o zaman. yüksekliği çizecek olursak şurası h 6 çarpı h bölü 2 eşittir 32 ise eğer buradan ne geldi? h 64 bölü 6 geldi. Ya hatta şöyle şöyle sadeleştirelim. 3 32 bölü 3 bu geldi. Evet 32 bölü 3 bulduk. h'ı 32 bölü 3 bulduk. Sonra ne yapacağız? E hocam sonra ben bunun y ekseni kestiği yeri bulmak için tanjant alfayı bulabilirim. E, tanjant alfayı bulmak için şurayı bulmam lazım benim. Gerçi burayı bulduktan sonra kelebek benzerliğinden da çıkacak zaten. Hiç tanjant alfaya falan girmeyelim. Full geometriden çözelim. Arkadaşım şuraya bir a diyelim. Burası ne olacaktır? 6-a olacaktır. Çünkü tamamı 6 birim olduğundan. E, burada bir benzerlik var. Şunlar birbirine paralel. Dikkat et. Şunun tamamına oranı. Yani 6-a'nın tamamına oranı kaç yapıyor? 8 8 oranı eşittir haşın yani 32 bölü 3'ün kaça oranına eşit oldu 16'ya oranına eşit oldu. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım 2 2 bölü 3 yaptı 16 bölü 3 6 x a eşittir 16 bölü 3 e eşit oldu. Buradan da 6 eksi 16 bölü 3 eşittir a eşit oldu 18 bu da 2 bölü 3'e eşit oldu a. Evet a dediğimiz 2 bölü 3 yaptı şimdi dikkat et şurada bir kelebek var. Hiç doğru denklemi yazmayla uğraşmayalım arkadaşım. Kelebekteki oran ne yaptı? 2 bölü 3 bölü 2. Hemen yazıyoruz buraya. 2 bölü 3 bölü 2. Kelebekteki oran. Şu sağdan sola. Sağdan sola. Buraya da A diyelim 32 bölü 3 bölü A'ya eşit olacak. 32 bölü 3 bölü A'ya eşit olacak. Bölü şunlar gitti. E şunlar da gitti. A direkt kaça eşit oldu işler dışlar yapınca? A direkt 32'ye eşit oldu. A yalnız 32 yaptı. 32 birim aşağıda. Buradaki nokta nedir? Eksi 32 noktasıdır. Cevap böylelikle örnek 34'te Akçay oldu. Geldik örnek 35'e. Ne demiş soruda? Yukarıdaki dik koordinat düzleminde bir kenarı şu. Arkadaş hemen verilmiş eksenleri kestiği yeri bulayım ben. X yerine 0 yazarsam Y'si 4 yaptı. Y yerine 0 yazarsam X'i 3 yaptı. Hatta 3 4 5 üçgeni. Tamam bulduk bunu. Karenin bir kenarı da 5 çıktı. Eyvallah. Eğim eksi 1 olan d doğrusu d doğrusunda eğim eksi 1'miş. Eğimin eksi 1 olması burada kaçın kaç derece olduğunu söylüyor. Yani eğim eşittir eksi 1 ise bu da tanjant alfaya eşitse alfanın 45 derece olduğunu söyler. Ne yapıyormuş? Eğim eksi 1 olan abcd karesini he, bu doğru abcd karesini eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. Tam nereden geçmek zorunda arkadaşlar bu? Ağırlık merkezinden karenin köşegenlerinin kesim noktasından geçmek zorunda. Tamam. D doğrusunun Demek hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar D doğrusunun eğimi belli ya noktayı bulacağım. Yani karenin şu köşegenindeki şuradaki orta noktayı şurayı bulursam köşegenlerin kesim noktasını bulursam olay bitti. Hatta bu tam köşegenin orta noktası. Yani şurayı bulursam olay bitti. O da tam şuradan geçecek arkadaşlar köşegenlerin kesim noktası. Şunlar da birbirine eşit olacak. Tam. Tamam. Yani benim B'yi bulmam lazım. O yüzden. Şimdi olayı anladınız mı? Tam bu doğru. Bu kareyi eşit alan iki bölgeye ayırıyorsa bu karenin ağırlık merkezinden geçecek. Karenin köşegenlerin kesim noktasından geçecek. O yüzden ben buradaki noktayı bulmak istiyorum. Buradaki noktada tam köşegenin orta noktasıdır. B'yi bulursam olay bitti. Çünkü buradaki nokta sıfıra dört noktası. B'yi bulayım şuradan bir dik çizeyim. Alfa beta 90 ya alfa beta. Şu üçgenle şu ne oldu benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş. Alfanın karşısı 3 alfanın karşısı 3. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4. Yani buradaki noktada ne yaptı arkadaşım? 7'ye 3 noktası yaptı. Aa, ben şu noktayı artık bulabilirim. Tam orta nokta burası. Orta nokta 0 artı 7 bölü 2'den 7 bölü 2'ye 4 artı 3 bölü 2 7 bölü 2 yaptı mı? Yaptı. İşte 7 bölü 2'ye 7 bölü 2 noktasından geçen ve eğimi eksi 1 olan eğimi eksi 1 olan ve 7 bölü 2'ye 7 bölü 2 noktasından geçen doğrunun denklemişsini. İsterseniz çıklardan gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğimi eksi 1 olan hocam A çıkkında eğim eksi 1 7 bölü 2'ye 7 bölü 2 yazınca da e, cevap da sıfır yapıyor deyip direkt A şıkkını işaretleyebilirsiniz. Ama biz yine bildiğimiz yoldan yapalım. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır değil mi? Evet. E buradan ne geldi o zaman? M dediğimiz eksi 1 çarpı x eksi 7 bölü 2 eşittir y eksi 7 bölü 2. Buradan eksi x artı 7 bölü 2 eşittir y eksi 7 bölü 2 yaptı. Bunu buraya attık bunu buraya attık. 7 bölü 2 artı 7 bölü 2 7 yaptı eşittir x artı y oldu. Hatta 7'yi de öbür tarafa atınca. X artı Y eksi 7 eşittir sıfır şeklinde denkleme bulur muyuz arkadaşım? Buluruz. Cevabımız bu. Yani Akça yaptı 35. Soruda. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 36. Yukarıdaki koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları verilmiştir. D1 doğrusu verilmiş bana. Hemen yazayım şuraya. 4 X artı 3 Y eksi 120 eşit sıfır doğrusu. D1 ile D2 birbirine paralel. Tamam. Eğimleri birbirine eşit. Bunun eğimi kaç? M1 dediğim X'i 4 bölü 3. O da M2'ye eşit aynı zamanda. Şu doğruyun eğimine eşit. E, D2 doğrusunun üzerindeki B noktasının koordinatları 8'e 6. Evet burayı 8'e 6 vermişler. Hocam 8'e 6 noktası var ya. Ben şuradaki doğrunun denklemini yazabilirim. Şu an aklımda bulunsun. D2 doğrusunun üzerindeki A ile B noktalar arasındaki uzaklık. D1 ile D2 doğrusuları arasındaki uzaklıktan 2 birim eksiktir. Hmm. O zaman ben bu doğrunun denklemini yazacağım. Arkadaşlar. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazalım. Eksi 4 bölü 3. Çarpı. X eksi 8 eşittir. Y eksi noktadaki 6. Buradan eksi 4x artı 32 eşittir. 3y eksi kaç yaptı? 18 yaptı. Hepsi eşittir 0 şeklinde olsun. 0 eşittir. 4x artı 3y eksi 50 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Şimdi şu paralel 2 doğru arasındaki uzaklığı bulabilirim. Şu paralel 2 doğru arasındaki uzaklık şurası H. H neye eşit? C'ler farkı. İkislerin kaç aynıyken Evet. C'ler farkı. Eksi 120. Eksi, eksi 50. Yani artı 50. Mutlak değerce bölü. Kare küçü daha kar artı B kare. Ya da 3, 4, 5. Burası kaç yaptı? 70 bölü 5'ten H'ı 14 bulduk. H 14'müş. Şimdi bize bir şey demişti. D2 doğrusunun üzerindeki A ile B noktalar arasındaki uzaklık. D1 ile D2 doğrular arasındaki uzaklıklar 2 birim eksiktir. Burası 14 gel. Burası kaç olacak o zaman arkadaşım? 12 olacak diyor bize. Şimdi bana ne diyor? AOB üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Vay anasını sayın seyirciler. Şu üçgenin alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar üçgenin alanı nedir? Üçgenin alanı belli taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Şu yüksekliği bulacağız şimdi de. Bu yükseklik nedir? Orjin 0 sıfır noktasının bu doğruya olan uzaklığıdır. Zaten o doğruyu ben buldum. O doğruyu ben ne buldum? Şunu buldum. O zaman 0 sıfır noktasının bu doğruya olan uzaklığı e buna da h üssü diyelim h üssü de neye eşittir arkadaşlar şimdi noktayı da orada yanına yazıyorum 0 artı 0 eksi 50 mutlak değerce bölü kare küçü daha kare artı bir kare 5 yani 50 bölü 5'ten kaç çıktı 10 çıktı hocam burası 10 e taban 12 yükseklik olsa alanda 12 çarpı 10 bölü 2'den kaça eşit oldu 60'a eşit oldu yani örnek 36 böyle c han çıktı geldik örnek 37'ye M bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 0'a 1 noktasından geçen bir doğrunun eğimi 2m. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Yani 2m çarpı x, x 0 eşittir y eksi 1'den. Buradan 2m x eşittir y eksi 1 geldi. Bir denklem bu. Sonra sıfır'a 0'dan geçen yani orijinden geçen ve eğimi m olan doğru direkt y eşittir şeklinde bir doğrudur. Sonra bu noktadan geçen ve eğimi de 6m olan yani 6m çarpı x eksi eksi 1 eşittir. Yani x artı 1 eşittir y eksi 0'dan 6 mx artı 6m eşittir y yaptı Şimdi ne oluyormuş? Oldu ve bu üç doğrunun bir noktada kestiği 3 doğru bir nokta kesiyorsa arkadaşlar şu iki doğrunun da kestiği nokta aynıdır. Bu iki doğrunun da kestiği nokta aynıdır. yani ikişerli ortak çözüm yapacağım. Şu ikisini ortak çözüm yapacak olursam x yerine y yazacak olursam burada 2mx 2mx eşittir y eksi 1 ya x yerine y yazarsam 2y eşittir y eksi 1'den y'yi eksi 1 bulurum. Peki şu ikisinde ortak çözüm yapacak olursam yine mx yerine y yazalım. y 6y yaptı burası. Bakın şöyle 6mx artı 6m eşittir y ya. Burada mx yerine y yazdım. Buradan 6y yaptı burası. Sonra y y yerine de y eksi 1 yazacağız. Çünkü y'yi de bulmuştuk. Yani eksi 6 artı 6m eşittir eksi 1'den. Bunu attık öbür tarafa. 6m eşittir artı 5 yaptı. M de böylelikle 5 bölü 6 olarak bulduk. Bildiğin işlem. Yani ortak çözüm. Doğruların kesim noktasında ortak çözümle yapıyoruz. Evet gençler. 37. soru akçay oldu. Geldik 38'e. Şimdi yukarıdaki dik koordinat düzleminde şöyle bir doğru verilmiş bize. Bu ne demek? Öncelikle bunu bir tasarlayayım kafada. Hocam bu y eşittir. Aslında 1 bölü 2 x demek değil midir? Eğimi 1 bölü 2 demektir. Hocam bunun neyimi? tanjant alfa 1 bölü 2. Bunu kullanacağım bir kere. Dur. Sonra devam edelim soruda. Ben bunu bu şekilde katlamışım aşağıya doğru. Ve şu görüntü elde edilmiş. C noktası da kaçmış? C noktası da 20'ye 0 noktası vermiş. 20. Hocam tanjantı alfanın 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Tanjantı alfa eşittir. 1 bölü 2 ise eğer. E bu da karenin bir kenarı a iken. a bölü 20 olduğundan a'yı kaç buluruz? 10 buluruz. Karenin bir kenarı 10 çıktı. E hocam burası da 10. E tamamı 20 olduğundan buraya da 10 oldu. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Hop şöyle eski haline geri getiriyoruz. Eski haline geri getirince 10 ken yukarısı da 10 yaptı. Hocam 10'a 10 olduğundan dolayı bak kelebek dekoran birebir. E hocam burası da o zaman K'ya K olmak zorunda birebir olduğundan şunlar birbirine eşit olmak zorunda. A buradan ne geldi? Tamamı 10 olduğundan şurası da 5. Burası da 5 mi geldi? Evet. Şimdi A noktasının yeni yerinin orijinal olan uzatlığı isteniyor bizden. Hımmmm. A noktasını bulmaya yönelik hamlem yapacağız. Dur bakalım. İşlemimizi devamını getirelim. Hocam şu katlamayı yapınca üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da 5 mi oluyor? Evet. burada bir muhteşem üçlü geliyor. Bir işime yarar mı? Yaramaz gibi. 10 ken burası da 10 mu oldu? Evet. Şimdi buradan sonrasında A noktasını bulup sonra orijinal olan uzatlıya ya da A noktasını bulup iki nokta arasındaki uzaktan gideceğiz. Ya da istersen sen şunu yap. Hocam şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Şuradaki uzunlukları bul yani şuradaki uzunluğu ve şuradaki uzunluğu bul oradan git. İstediğin yerden git. Şimdi burada nasıl bir hamle yapabiliriz? Buradan sonrası sıkıntı. Noktayı bulmak mı daha kolay olacak? Şuradaki uzunlukları bulmak mı daha kolay olacak? Sanki noktayı bulmak burada biraz daha zor olacak. E burası da 90 derece ya. Şimdilik şu hikaye dursun bakalım burada. Ona göre düşünürüz. Ben buradaki şeyleri nasıl kullanacağım? 90 derece ekstra 90 dereceyi falan nasıl kullanacağım? Arkadaş Şuradan bir dik çizsek en azından dik üçgen karşımıza çıkar. Buradan da çizsek bir alfa beta gelir karşımıza. Alfa beta alfa beta. Şu üçgenler ne oldu? Hocam şu üçgenle şuradaki üçgen benzer oldu. Ve benzerlik oranı güzel bir kat. Kaça kaç? 1'e 2. E o zaman ben burada betanın karşısına A dersem. Şunun tamamı 5'ti. Buraya 5 eksi A kaldı. E, burada betanın karşısına A betanın karşısı burada da ne olmak zorunda arkadaşım? 2 A olmak zorunda. E sonra... Arkadaş bunun tabağını 5 A değil mi? Evet. Buraya da 5 artı A kaldı. Ben buraya A dedim ama A'yı en başta kullanmıştım zaten. İstersen buraya N deyip Şurası 5 eksen olsun. Kafa karışıklığı olmasın. Burası da 2 N olsun. Çünkü 1'e 2 oran vardı. O zaman burası 5 artı N ise burası da 5 artı N oldu. Pisagor bağıntısı. on'un karesi eşittir. 2 N'in karesi artı 5 artı N'in karesi. Ama buradan mı yapacağız? hisset kardeşim. Büyük ihtimal 6, 8, 13 kendidir. Burası 6 iken n 3 olur. Burası 8 oluyor mu? 3 koyduğunda evet neye yerine 3 da oluyor. O zaman bu 6 8 10 ise 1'e 2 oran vardı. Bu 2 yani 6 ise eni buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Buradaki uzunlukta 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 mu çıktı? Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki A noktası belli aslında. A noktası ne oldu? 11'in burada şöyle çizince 4 1'in burada. 14'e neyi de 3 bulmuştuk? 5 eksi neyi de kaç yapıyor? 2. Burası da 2 yaptı. 14'e 2 noktası. 14'e 2 noktasının. Orjinal on uzatlığından yapabilirsin ya da şuradaki uzunluktan da direkt yapabilirsin. Hocam burası 2 burası 14 yani şöyle bir dik üçgen geldi 2'ye 14 ve benden x isteniyor. Hocam bu 2 çarpı 1 burası 2 çarpı 7 o zaman burası da 2 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 7'nin karesidir. Yani 50'dir. Bu 50 dediğimiz zaten kaç 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. 2'yi 5 kök ile çarparsak kaç yapar 10 kök 2 yapar. Yani cevap edremit olduğu 38. soruda arkadaşlar. Tamam. İlk, ilk baştaki düşündüğümüz iki yoldan da çıkıyor. A noktanın orijine olan uzaklığı dik üçgen. Zaten noktanın orijine olan uzaklığı ya da iki nokta arasındaki uzaklık ispatı dik üçgenden geliyordu. Evet gençler böylelikle cevap Edremit oldu. Geldik 39'a. Dik koordinat düzleminde y eşittir -x, -x 4 doğrusu üzerinde bir A noktası, y eşittir x 2 doğrusu üzerinde bir B noktası, x ekseninde de bir C noktası veriliyor. Analitik düzlem çizsek mi? Bakalım soruyu okuyayım da. Verilen A B C noktalarının apsisleri toplamı 10. AB doğrusu eğimi 3, BC doğrusu eğimi 1 bölü 2 olduğuna göre AC doğrusu eğimi nedir diye soruluyor. Öncelikle basit bir şekilde yani e, verilen bilgileri kullanarak yapmaya çalışalım. İşin içinden çıkamazsak analitik düzlem çizeriz. A noktası alacağız bu doğru üstünde. Bu doğru üstündeki her bir nokta X y değil mi? X yerine sen bir A yazarsan O zaman X yerine A yazarsan A noktası ne yaptı? A virgül X yerine A yazdın. Y'sine ne yapıyor? Eksi A artı 4 yaptı. Eksi A artı 4 yaptı. Tamam. Sonra B noktası Şimdi B noktası X yerine B noktasında o zaman ne olacak arkadaşım? X yerine B yazarsam ben eğer burada Y'si de B artı 2 mi oldu? Evet. B artı 2 oldu. Ve X eksen üzerinde bir C noktası. C noktası da X eksen üzerinde C ya 0 gibi bir nokta. Sonra bana ne verilmiş? Buna göre A, doğrusunun eğimi kaçtır? A, B, C toplamı verilmiş. A artı B artı C verilmiş. He. Bu kaç? 10. Bunu kullanacağım. Bir denklem bu geldi elime. Öbürüne bakayım. AB doğrusunun eğimi. A ve B'den geçen doğrunun eğimi. Y'ler farkı. Eksi A artı 4. Eksi şu. B eksi 2. Tamamını çıkartıyorum. Bölü. X'ler farkı. A eksi B. Eşittir kaç yapacak? Bunun da eğimini 3 vermiş. 3 vermiş. Buradan ne geliyor o zaman? Eksi A eksi B artı 2 eşittir. 3 A eksi 3 B yaptı. Buradan öbür tarafa atalım. Burası 4a. Şunu da şuraya atalım. 2b artı 2 eşittir. 4a yaptı. Değil mi? Buradan bunu buraya attık. Bunu buraya attık. Evet. 2b. O zaman b artı 1 de eşittir. 2a mı oldu? Evet. Yani şuradan bir denklem var elimde. Buradan da bir denklem var elimde. Başka bir tane daha. bc doğrusu eğimi. bc doğrusu eğimi de y'ler farkı b artı 2 0 bölü x'ler farkı b eksi c'yi de kaç vermiş? 1 bölü 2 demiş. İşler dişler yapalım. B eksi C neye eşit oldu? 2B artı 4'e eşit oldu. O zaman buradan eksi e C neye eşit oldu? B artı 4'e eşit oldu. Hatta buradan C neye eşit oldu arkadaşlar? C eksi B eksi 4'e eşit oldu. Tamam. Elimizde 3 tane denklem var. Bunu çözeceğiz arkadaşlar. E, burada C B'li bir şekilde yazılmış. Şunu düşünerekten yapalım arkadaşlar. C ye yerine bunu yazacağım. O zaman hepsini B'li yazayım. A yerine de belli bir şey yazmam lazım. Burada B artı 1 bölü 2 eşittir A değil mi? Evet. B artı 1 bölü 2 artı B artı C. C dediğimde eksi B eksi 4 eşittir. Kaçmış? 10'muş. Şunlar şunlar gitti. Öbür tarafa attık 14. B artı 1 bölü 2 eşittir 14 oldu. B artı 1 buradan neye eşit oldu? 28'e eşit oldu. B'yi de kaç bulduk? 27 bulduk. Evet b'yi 27 bulduysak arkadaşlar b yerine 27 yazarsam eksi 27 eksi 4'ten c'yi de kaç bulurum? Eksi 31 bulurum. Tamam ac doğrusu eğimi? Bana a da lazım. A da lazım. A yerine b yerine 27 yazarsam 27 artı 1 28 bölü 2'den a'da kaç çıktı? 14 çıktı. Şimdi a 14 ise burası 14'e kaç? Eksi 14 artı 4'ten eksi 10 gelir burası. Sonra C noktası da. C'yi de eksi 31 bulduk ya. Eksi 31'e 0 noktası yaptı. Şimdi benden eğim AC isteniyor. AC doğrusu mi? Y'ler farkı. Eksi 10, eksi 0 bölü. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı. 14 eksi eksi 31. Yani 14 artı 31 yaptı. Bu da eksi 10 bölü kaç yaptı? Topladığımız zaman 45 mi yaptı? Evet. 5'e bölsen eksi 2. 5'e bölsen 9. Cevabı eksi 2 9. Bulduk. Evet. Güzel bir soru. Aslında ÖSYM seviyor böyle şeyleri arkadaşlar. Bu da yıldız hak eden bir soru. Hoş bir soru olmuş. Buna da dikkat edin. Böyle bir soruyla da yine karşılaşabilirsiniz. Ee, ama buradan yaptığınız işlemlerle sonuca ulaşamasaydık eğer o zaman ne yapacaktık? O zaman analitik düzlem çizecektik. Tamam mı? Evet. Analitik düzlem çizmeyi de önemseyin ama. Evet. Allah'tan buradan çıktı. Bu kadar işlemde bir de çıkmasaydı analitik düzlem çizecektik. Örnek 39. Akçay oldu. Geldik örnek 40'a. Dik koordinat düzleminde a bir noktasının eksi 2'ye 3 noktasına göre simetriği. Daha simetriği görmedik ama kolay. Bir noktanın bir noktaya göre simetriği nedir? A böyle bunlar birbirine eşit. Burası 2'ye bir noktası. Burası da ne? Eksi 2'ye 3 noktası. Buraya x virgül y deyip ondan sonra orta nokta koordinatına yapabilirsin. Ya da 2'den eksi 2'ye 4 azalmış. Bir daha 4 azalt. Burası eksi 6'ya. Ondan sonra 1'den 3'e 2 artmış. Bir daha 2 arttır 5 diyebilirsin. Yani sen burada c noktasını ne buldun? C noktasını... 6'ya 5 buldun ve bu C noktası bu doğru üstündeymiş. Koy yerine e, X yerine eksi 6 koyunca eksi 18 artı Y yerine 5 koyunca artı 20 artı K eşit sıfırdan. K'da buradan ne geldi? Artı 2 öbür tarafa eksi 2 diye geçti. Eksi 2 geldi. Yani K'yı sen burada ne buldun? Eksi 2 buldun. Şimdi bu doğru üzerinde alınan bir D noktasının C noktasının olan uzatlı C noktası 6'ya 5 değil mi? 6'ya 5 noktası ve bu doğru üzerinden bir nokta alacaksın. Buna olan uzatlı da 11'miş. Hmm. Bu doğrunun adı ne? 3x artı 4y eksi 2 eşit 0 doğrusu değil mi? Evet. Buradaki nokta x virgül y noktası. Hocam aynı cinsten yazalım. X'i ya da y'yi yalnız bırak. Atıyorum y'yi yalnız bırakayım. Buradan 4y eşittir. 2 eksi 3x yaptı. O zaman y'den ne oldu? de 2 eksi 3x bölü 4 eşit oldu. Yani noktamız x virgül 2 eksi 3x bölü 4 gibi bir nokta. Şimdi... Bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağım arkadaşlar. Y'ler farkı bölü x'ler farkı kare küçüğünde kaç eşit olacak? 10'a. Hadi bakalım. Uzun olacak gibi ama neyse. Kare küçüğünde şunların farkı hocam 2-3x bölü 4'den 5'i çıkartırsam bu 20 geldi. Eksi 20 eksi -20 eksi 18 mi yapıyor? Evet. Eksi 18 eksi 3x bölü 4'ün karesini alacağım. Artı sonra x'ler farkı şuradan şunu çıkarttım. Buradan bunu çıkartayım. x artı 6'nın karesi Eşittir kaç olacak? 10 olacak. Arkadaşlar ben bunu açmam. Açmam. Büyük ihtimal 6, 8, 13 genidir. 6, 8, 13 geni nerede sağlanıyor? Ona bakalım. X yerine 2 koyduğumuzda 8 oluyor burası. X yerine 2 koyduğumuzda 2 kere 3 6 6 14 2 kere 3 6 e 24 e 24 4 de e 8 yapıyor. Oh! Çok şükür. Yoksa burası 6 olabilirdi. E 6 olabilirdi bayağı bir şey çıkabilirdi. İşlem işlem işlemle x'i kaç bulduk arkadaşlar buradan? 2 bulduk. x'i 2 bulduğumuzda 8 burası oldu. Burası da 6 oldu. 6 6'nın karesi yaptı. Bak 2'yi koyduğumda -6 24 24 bölü 4'ten -6 oldu burası. -6'ya 8 olduğu için sağlandı. x'i böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Yani x'i 2 bulduk ya x yerine 2 yazdığımızda buradaki nokta ne yaptı? 2, virgül. E, burası -6 yaptı, -4 yaptı, -1 noktası yaptı. Evet bu noktayı çok şükür bulduk. Sonra ne diyor? Buna göre dik koordinat A noktası belli miydi? Belliydi. A noktası bak noktalarımız. A noktası 2'ye 1. Ondan sonra C noktası belli mi? Eksi 6'ya 5. C noktası da. Bir de artık biz D noktasını da bulduk mu arkadaşlar? D noktası. Buradaki nokta D noktasıydı. D noktasını da bulduk. 2'ye eksi 1. Bizden ne isteniyor? Bizden bu acd üçgenin alan isteniyor bu üçgenin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar şu şekilde alan 1 bölü 2 çarpı 2 1 yazıyoruz eksi 6'ya 5 yazıyoruz 2'ye eksi 1 yazıyoruz en üstteki de bir daha yazıyoruz çapraz çarpımları hocam alan eşittir 1 bölü 2 çarpı mutlak değerce şu ikisi 10 yaptı şu ikisi artı 6 yaptı şu ikisi artı 2 yaptı şu ikisi, yaptı. Şu ikisi eksi 6 yaptı bir de eksiyle çarpacağım artı 6 yaptı bu ikisi 10 yaptı bir de eksiyle çarpacağım. Eksi 10 yaptı. Bu ikisi eksi 2 yaptı bir de eksi 1 ile çarpacağım. Artı 2 yaptı. Şu onlar gitti mi? Gitti. 6, 2 daha 8, 14, 16 2'den cevap kaç çıktı? Çok şükür 8 bulduk arkadaşlar. Tabi hissetmeseydik bayağı bir uzun işlem olacaktı burada. Neyse bulduk. Bunda bir sıkıntı yok. 40. soru C. çıktı arkadaşlar. Geldik 41. soruya. Yukarıda dik koordinat düzleminde o merkezli bir çeyrek çember ve iki eş kare verilmiştir. İki eş kare olmasını kullanacağım. Yani şunlar birbirine eşit. Ve neyi kullanacağım arkadaşlar? Bunun bir çember olmasını kullanacağım. Çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Şu yarı çapı çizecek olursak. Hocam bu da yarı çap. E hocam bu da yarı çap sadece eşitliği göstermek için. Aa, bunları çizince bunlar ne oldu arkadaşlar? Bak çizgi çizgi çip çizgi çizgi çizgi çip çizgi. çizgi. Yani şuradaki üçgenle şuradaki üçgen aynı üçgen oldu. Çemberi demek ki eş üçgeni yakalayabilmemiz için koymuşlar. Madem aynı buradaki çift çizili gören açılar 45'er her derece midir? Evet. Hatta 45 derece ise o zaman x kenarlık da var. 180'den 45 çıkart. 135 ikiye böl. 67 67.5 yapar burası. Hatta burası da 67 67.5 yapar. Bizden ne isteniyor? K ve L noktalarından geçen. Tam bu noktadan geçen doğrunun eğimi isteniyor. Arkadaşlar böyle eksenlere dik çizip oradan hani şuradan dik çizip şuradan dik çizip sonra buradan dik çizip buradan da dik çizip alfabetalara da alıp sonuca ulaşabiliriz. K ve L noktalarını bulabiliriz ama böyle yapacağımıza bence şunun x80 yaptığı açıyı bulup tan bulmayı denesek sanki daha sağlıklı olacak. Çünkü geometrik bilgiler daha fazla çıktı burada. Ve buradaki açıya dikkat edecek olursam burada kaç kaç derece? 135 derece. Hocam bu 135. Bunun devamı ne olmak zorunda o zaman? Hop. Şunun devamı 135 45. Aa hocam. Şunun devamı 45. Yani şuraya kadar gelmek zorunda değil mi? Karenin köşegeni olmak zorunda değil mi bu? Evet. Yani şurası doğru son oldu. Aha da burada bir üçgen karşımıza çıktı. Hatta bu bir dik üçgen. Hatta burada Karenin köşegenini kullandık. Karenin bir kenarı A iken A, A. Burası da A. Burası A kökü. Hocam burada karenin bir köşegeni var. E ben burada da bir karenin bir köşegeni çizsem. Burası da A ki Şurada da bir ikiz çıkıyor mu? Çıkıyor. E o zaman buradaki açı. Bu da karenin köşegeni. 45-45 derecedir burası. Ve sonrasında ikiz kenar var. Ve toplamlarda 45 ise burası 22.5 çıkar. Burası da 22.5 çıkar. Zor bir soruymuş ama. E sonrasında 22.5-90-67.5 E 90 ya burası. Ben şurada kaçıyı bulmaya çalışacağım. Burası da 22.5. Sen şimdi 22.5 ile şu açının toplamı 45 artı şey yapması lazım. Şuraya alfa dersen alfa artı 22.5 neye eşit olmak zorunda? Şuradaki açının tamamına şu açının dış açısı çünkü burası. O da 45 artı 22.5'a eşit olduğundan 22.5'lar gider. Alfayı 45 buluruz. Eğim dediğimizde tanjant alfa yani tanjant 45 o da ne yapıyor arkadaşlar? Ama bir de sola yatık olduğundan dolayı ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda arkadaşlar. Tancat 45 1 doğru mu sola yatık olduğundan cevap eksi 1 yapar. Dediğim gibi dik çizmelerle de sonuca da ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Zorluk bakımından yıldızı hak eden bir soru. Bu da güzel bir soru. Evet örnek 41 böylelikle balık esir çıktı geldik örnek 42. Dik koordinat düzeninde abcd karesinin 2 köşesi eksenler üzerinde şurada. Diğer iki köşesi ise bu doğru üzerindedir. Valla ben bunu görünce hemen şunu yapıyorum. Hocam x yanına e 0 yazsam y'si 21 2 yapıyor. Vallahi gelmeyecek gibi ama neyse biz yine de bulalım. Ys 21 bölü 2 yaptı. y yerine 0 yazsak x'i de kaç yaptı? 21 yaptı. Yani ben en azından şurada kaçının tanjantını biliyorum. 21 bölü 2 ya gerçi eksi 1 bölü 2 tanjantı alfa eğimden de gidebilirdik aslında. Burada da belli zaten tanjantı alfa 21 bölü 2 bölü 21'den geliyor. Şimdi D köşesinin koordinatları isteniyor. D köşesinin koordinatları isteniliyorsa o zaman şu eksenler olan bulmamız lazım. Bunu çizmeyeyim çünkü karışacak. E, 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta'ya. Dalı yiyoruz alfa beta. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle şu üçgenle ne oldu? Eş üçgen oldu. D köşesinin koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi buradaki tanjant alfayı da kullanalım. E, burada alfa dedik ama şuradaki açının şeyi burası da gerçi 90 derece. Aa güzel bir şey çıkıyor. dur Dur dur dur dur. Burası da 90 derece. Arkadaş alfa 90'sa burası beta beta 90'sa burası da gerçekten alfa oldu. E tamam devam edelim. Şurası da 90 derece ya şurası da 90 derece. O zaman alfa 90'sa burası da beta oldu. Hatta burası da alfa oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapalım burada? 21 bölü 2 1 bölü 2. Ben şunu biliyorum. Tanjant alfanın ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. En küçük üçgenden başlayayım. Şuradan başlayayım. Hocam burası A iken burası 2A. Tanjant alfa 1 bölü 2 ya. Yani o zaman 2A ise burası ne olacak? 4A. Şu üçgenle şu üçgen üçgen diye mi? Evet. O zaman burası alfanın karşısı 2A ise alfanın karşısı 2A. Beta'nın karşısı da 4A'dır. E ee, soru çıktı mı? Çıktı. Şuradaki uzunluk A'yı bulduk en azından. A'yı bulunca D noktası ne yaptı arkadaşlar? 2A sağda 6A yukarıda. Ee, arkadaş bunun tamamı da 4, 6, 7. 7A'da bize 21 2 verilmiş. A'yı da böyle 3 bölü 2 buluruz. Benden 2A'ya 6A noktası isteniyor. A yerine 3 bölü 2 yazınca 2 çarpı 3 bölü 2 virgül 6 çarpı 3 bölü 2 isteniliyor. Benden şunlar sadeleşti 3'e şunlar sadeleşince de e, kaç yaptı burası 3? 9 mu yaptı? Evet 3'e 9 noktası yaptı. Bu koordinatlar toplam isteniliyor. 3 artı 9'dan cevabı da kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Yani örnek 42 C'han çıktı. Geldik örnek 43'e. Yukarıdaki koordinat düzleminde ABC noktalarından oluşan ABC üçgeni çizilmiştir. ABC üçgenin alanını iki eş parçaya ayıran ABC üçgenin köşelerinden birinden geçen negatif eğimli doğru çiziliyor. Arkadaşlar şuradan alanını iki eş parçaya bölen doğru şöyle olacak mesela bir tanesi bu kenar ortay. Alanını iki eş parçaya böler. ama bu olmaz. Eğim pozitif sağ yatık oldu çünkü. Ya da bu olacak hocam bu eğim pozitif bu da olmaz. Ya da ne olacak? Şu olacak arkadaşlar. Tam bu olacak. İşte bu doğru. Alanı da iki eş parçaya bölen ve bir köşeden geçen. Şunları iki eş parçada bölen ve negatif eğimli mi diyor? Negatif eğimli. İşte bu doğru isteniliyor. Bu doğru neymi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Gerçekten bu da güzel bir soru. Çözümü yapmadan şöyle bir yıldızı koyalım. Arkadaş bu orta nokta. Eksi 8 artı 2 yani eksi 6 bölü 2'den eksi 3'e. Eksi 1 artı 5 4 bölü 2'den 2. Buradaki noktayı bulduk. Bu doğrunun eğimi isteniliyor. Y'ler farkı. Eğim dediğimiz 2 eksi eksi 3. Yani 2 artı 3 bölü. Hocam eksi 3 eksi 5 mi yaptı? Evet eksi 3 eksi 5 yaptı. O da 5 bölü eksi 8 eşit oldu. Yani eksi 5 bölü 8 yaptı. Cevap balık kesir oldu. Örnek 43'te Güzel bir soru. Gerçekten bu da güzel bir soru. Tam sınava yarında Geldik örnek 44'e. Birim karelerden oluşan şekil üzerine dik koordinat sistemi oluşturulduğunda D doğrusunun denklemi 2x artı 3y eksi 6 eşit 0 olmaktadır. Şimdi burada ne yapalım arkadaşlar? x eksenini kestiği yeri bulalım. Hemen şöyle x yerine 0 yazsak y'si kaç yaptı? 2 yaptı. y yerine 0 yapsak x'i de kaç yaptı? 3 yaptı. x eksenini 3'te kesiyor. Buradaki doğru y eksenini de 2 de kesiyor. Sonra a noktasının ordinatı verilmiş. a x'e 5 gibi bir şey. He, şimdi. Arkadaşlar orijinden bu 5 birim yukarıda. Bu da y eksenini kestiği yerde yani y eksenini kestiği yerde şu dikey doğruları kestiği yerdeyim arkadaşlar. Şu dikey doğrular y ekseninde bu dikey doğrulardan biri y ekseni olacak. O zaman biz y ekseninden yorum yapabiliriz. Şimdi bizim doğrumuz da şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Y'yi nerede kesiyordu? 2'de kesiyordu. Y'yi 2'de keserse, bu 2'de keserse 2 ile 5 şurada 5 ile 2 arasında 3 birim olması lazım. O zaman 1, 2, 3 birim aşağı indiğimizde hop tam şu. Arkadaşlar şurada 5'in 3 birim aşağısında olması lazım. Y eksenini kestiği yerin. O zaman bizim y ekseni bu şekilde olmaz mı? Olur. Vallahi çözümü yine yapmadan yine mükemmel bir soru. Şuna 5 yıldız koyuyorum arkadaşlar. Bizim y ekseni bu. Yalnız y ekseni kestiği yer 0'a 2 ya. E bunun 2 birim aşağısında da x ekseni olmaz mı? Olur. E x ekseni de bizim burada olacak. x ekseninde bizim buradaysa hop şu şekilde. Hocam şunu dememiş eksenler böyle e, şu birim karelerin üzerinde dememiş. Demesine gerek yok. ÖSYM de aynen bu dili de kullandı. Bu eksenlerin şu karelerin üzerinde olduğu ya da yatay çizgilerin de x ekseni üzerinde olduğunu a, böyle tahmin edebiliriz. Ama aklınızda bulunsun illa demek zorunda değil. E, birim karelerin kenarları üzerindedir demesine gerek yok. Ama aslında demesine de lazım aslında ama ÖSYM de bu ayarda bir soru sorduğu için bu şekilde yaptık. Evet ne yaptık? Bu A noktası ordinatı 5 olduğu için y ekseni kestiği yerde 2 olduğu için dedik ki hocam 5'ten 3 birim aşağıda 2 noktası. 5'ten 3 birim aşağıda y ekseni kestiği yerdir. 5'ten 3 birim aşağıda y ekseni kestiği yer bu nokta bulduk. E 0'a 2 ise 2 birim aşağıda da orijin vardır dedik. B noktası da çıktı. Kaç birim burası? 8. Hocam şuradaki nokta 8'e 1 birim aşağıda şuradaki noktamızda eksi 1 yaptı. Bizden ne isteniyor? B noktasının koordinatları çarpımı. -8 ile -1'in çarpımı isteniyor. Cevap 8 yaptı. Gerçekten çok güzel bir soru. Tam böyle sınavda çıkmaya aday mükemmel bir soru arkadaşlar. Çok da güzel bir mantığı varmış. Örnek 44 Edremit oldu. Geldik örnek 45'e. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde, diğer köşeleri y 2x ve y -2x -3x doğruları üzerinde olan bir üçgenin kenarortayları 3 4 noktasında kesmektedir. Burada analitik düzlemi çizmek daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü orijinden bahsediyor ve orijinden geçen doğrulardan bahsediyor. Hemen analitik düzlemi şöyle bir çizelim bakalım. Analitik düzlemi çizdik. Sonra bu y eşittir 2x doğrusu. Şu şekilde y eşittir 2x doğrusunu çizeyim. Şöyle eğimli olsun. Y eşittir 2x diyeyim buraya. Öbür doğrumuzda y eşittir 3x. Normalde şuraya daha yakın olacak. Şöyle bir doğru. Çizdik bakalım bunu. Bu da y eşittir eksi 3x doğrusunu çizdik. Sonra ağırlık merkezinde ne olacakmış? 3'e eksi 4 olacakmış. 3 eksi 4 şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. 3'e eksi 4 noktası. O zaman ben bunun üstünde bir nokta alacağım. Bunun üstünde de bir nokta alacağım ve ağırlık merkezi buraya düşecek. Bir de orijin noktasıyla üçgen oluşturduğumda. O zaman hocam bir noktamızı şurada alırsak. Bir noktamızı da şurada alırsak. Bak şöyle şu üçgenimiz ne oldu arkadaşım? Şu üçgenimiz ağırlık merkezini 3'e 4'e, 3'e eksi 4'e düşürmüş oldu. E o zaman buradaki noktaları düşünelim. Orjin dediğimiz zaten 0'a 0. Buradaki noktayı alalım. X yerine, buradaki nokta X yerine A yazarsam Y'si ne yapıyor? 2A yapıyor. Buradaki noktada y eşittir eksi 3X doğrusu üzerinde X yerine B yazarsam burası ne oluyor arkadaşım? Eksi 3B oluyor. Şimdi bize demiş ki ağırlık merkezi burası. O zaman ağırlık merkezi koordinatı. Apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali. A artı B artı 0 bölü 3 eşittir kaç? 3 yapacak. Ağırlık merkez verilmiş. Buradan A artı B'yi kaç bulduk? 9 bulduk. Evet bir denklem buradan geldi. Başka ordinatlar toplamı 2A eksi 3B artı 0 bölü 3 eşittir. Eksi 4 eşit olacak. 2A eksi 3 de buradan neye eşit oldu? Eksi 12'ye eşit oldu. Evet elimizde iki denklem var. Bu iki denklemi ne yapacağız? Çözeceğiz. Hadi çözelim bakalım. A artı B eşittir 9 ve 2A eksi 3B eşittir. Eksi 12. Hocam yukarı 3 ile çarp, taraf tarafa toplarsam b'ler gidiyor. 3a artı 2a 5a yapıyor. 3a 3b eksi 3b'ye götürdü. 3 kere 9 27 eksi 12 15 yaptı. Böylelikle a'yı kaç bulduk? Eks, artı 3 bulduk. E a 3 bu artı 5'tir 9'da yerine yazarsam b'yi de kaç bulurum? 6 bulurum. Çok güzel. A'yı 3 buldum. Hocam burası 3'e 6 noktası yaptı. B'yi de 6 buldum. Burası da 6'ya eksi 18 noktası yaptı. Şimdi benden bu üçgenin alanı isteniyor. İster böyle yap. Şuradan dik çiz. Buradan dik çiz. Hocam şuradaki dik yamuğun alanından alt taban artı üst taban yükseklik yüksek 2'den Üçgenlerin alanlarını çıkar. İstersen şuradan yap. Bu daha kolay geometriden yapmak. Ee, diğeri de neydi arkadaşlar? Şu şekildeydi. Noktalar belli mi? Belli. 3'e 6. Bak 3'e 6. 6 eksi ya 18 yazıyorum. Alan neye eşitti? 1 bölü 2 çarpı 3'e 6. 6'ya eksi 18. 0'a 0. En üsttekini bir daha yazıyorum. 3'e 6 şeklinde yapıyorduk. Nasıldı bu? Şu x'in çarpımı. 1 bölü de yazalım başa. 3 kere eksi 18 eksi 54 yaptı. Bu 0. Bu da 0 yaptı. Sonra öbür tarafa gelelim. Şu 6 kere 6 36. Bir de eksisi var. Eksi 36. Şu 0. Bu da 0 yaptı. Gerisini yazmamıza gerek yok. Bu da kaç yaptı? 90. Eksi 90 yaptı. 90 diye dışarı çıktı. Bir de 1 bölü 2'si var. Cevap kaç yapar o zaman? 45 yapar. Yani kaçıncı soru? 45. soruyu böylelikle C. han bulduk Geldik 46'ya. OABC dikdörtgeni şeklindeki yüzme havuzunun O köşesinde bulunan iki yüzücü aynı anda yüzmeye başlıyor. Yüzücülerden biri eğimi 1 bölü 2 olan doğru boyunca diğeri de 2 olan doğru boyunca yüzdüklerinde aynı anda K ve L noktalarına geliyor. Arkadaş biri buraya gelmiş biri buraya gelmiş. Birinin eğimi 1 bölü 2 şu daha küçük olduğu için bunun eğimi 1 bölü 2. Hocam bunun tanjantı alfası 1 bölü 2 olacak. Tanjant alfa 1 bölü 2 olacak. E 1 bölü 2 ise burası a ise buraya ne diyebiliriz arkadaşlar? 2a diyebiliriz. Sonra burayı 2a bulduk ya. Buraya 2a 12 kaldı dikdörtgenden dolayı. Burası da 9 artı a yaptı. Öbürünün de eğimi 2 olacak. Bunun eğimi de şu tanjant değil midir arkadaşlar? Bu tanjant. Daha doğrusu z'den dolayı burası tanjant beta'yı da ne vermişti bize? 2 tanjant da karşı bölü komşu 9 artı a bölü 2a eksi 12. Buradan 4A eksi 24 eşittir. 9 artı A'dan. Buradan ne geliyor? 3A eşittir. Öbür tarafa atınca da 9, 4 daha 13. 33 mi yapıyor? A'yı da böylelikle 11 bulduk. A11 ise burası 20 çıktı. 22 burası da kaç çıktı? 10 çıktı. Evet A11 burası da 22 çıktı arkadaşlar. Tamam. Şimdi 9 ve 12 birim olduğuna göre yüzücünün hızları oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Aynı anda gittiler ya bu gittiği yol. 11 12 11 22 burası 11 kök 5 gittiği yol burası 10 20 ise burası da 10 kök 5 ee, ne şuradaki hızları oranı soruluyor bize aynı anda gidiyor x eşittir v çarpı t değil miydi arkadaşlar süreleri aynı süreleri aynıysa t eşittir x bölü v değil midir evet süreleri aynı olduğu için birincinin gittiği yol ne 11 kök 5 bölü v'si 11 kök 5 bölü V1 olsun. Eşittir. İkincinin gittiği de 10 kök 5 bölü V2 değil mi? Evet. Bizden şeyler oranı isteniliyor. Kök 5'ler gitsin. V1 bölü V2 ya da V2 bölü V1 isteniliyor. Ben bunu şu tarafa atınca V2 bölü V1'i ne bulurum arkadaşım? Ee, 11 de buraya atınca 10 bölü 11 diye bulurum. 11 11 şıklarda yok. V2 bölü V1 değil de demek ki V1 bölü V2 isteniliyor bizden. O yüzden burada olabilir diye sorulmuş zaten. Cevap böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 11 bölü 10 çıktı. Örnek 46 böylelikle denizli oldu. Ve geldik örnek 47'ye. Aşağıdaki birim karelere ayrılmış. Kağıt üzerine dik koordinat düzlemi çizilmiştir. Evet bu kağıt birim kareleri ayrılmış ve bir kağıt. Bu kağıt A ve B noktaları üst üste gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Hmm. sen şimdi şöyle katlayacaksın kağıdı. Arkadaşım bu katlama izi soruluyor bize. Bak sen bunu böyle katladığın zaman aslında B buraya gelecek ya bu doğru boyunca gidecek. Sen bunu böyle katladığın zaman tam şurası yani katlama yaptığın zaman ne olmak zorunda arkadaşlar kat izi şöyle bir şey olacak. Ama kat izi böyle bir şey de aslında bu doğruya göre simetriğini almış olacağız. Bu doğrumuz da şu şekilde bir şey olacak. Sen bunu katladığında B'ye geliyorsa kat izimiz bu yaptı işte bu kat izi soruluyor bize. Denklemi soruluyor bize. Arkadaşım bu katizi normalde katlamada üstü temelen açılar birbirine eşit ya 90 90 ya da bu noktanın bu doğruya göre simetriyeni almış gibi oluyoruz ya şunlarda birbirine eşit olmuş oluyor ya katladığında üstü temelen kenarlar birbirine eşit. Yani bizden şu doğrunun AB doğrusunun orta dikme doğrusu isteniliyor. Birim kareler ya o zaman A noktası belli 2 birim sağda 2 birim yukarıda 2'ye 2 iki hocam burası B kaça kaç 1 2 3 4 5 6 7 8'e 1 2 3 4 8'e 4 hocam E orta noktayı bulabilirim ben. 8 artı 2 bölü 2'den 5'e 2 artı 4 bölü 2'den 3 çıktı Buradaki nokta 5'e 3 çıktı Şimdi ben bu doğru denklemini yazayım ki x80'in kestiği yeri bulayım Hocam doğru denklemini yazmak için kendimize iki soru soruyorduk 1 eğim 2 nokta Ve noktamız belli 5'e 3 Eğimini bulmam lazım İki doğru dik kesiyor Eğimler çarpımı eksi 1 Bunun eğimi nedir m1 diyelim y'ler farkı 4 eksi 2 bölü Neye eşittir 8 eksi 2'ye eşittir Hocam bu kaç çıktı 2 bölü 6 yani 1 bölü 3'e o zaman bunun eğimi ne olacaktır? Eksi 3 bölü 1'e ters çevip eksiyle çarpıyorduk. Yani eksi 3'e. Yani eğimler çarptığında eksi 1 yapması için. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Nasıl yazacağız? Eksi 3 çarpı x eksi noktadaki x 5 eşittir y eksi noktadaki y 3. Eksi 3 x artı 15 eşittir y eksi 3 yaptı. Buradan bunu buraya bunu buraya atarsam 18 eşittir 3 x artı y yaptı. Denklem bu yaptı. Bizden x eksenini kestiği yer soruluyor. Y yerine 0 yazdığım zaman y Ye, eşittir 0 ise ne ya y eşittir 0 için e buradan 18 eşittir 3x artı 0 yani x'i de böylelikle kaç buluruz 6 olarak buluruz evet örnek 47 böyleliklere ne çıktı c han çıktı ama bu soru gerçekten güzel bir soru buna da dikkat etmek lazım bak normalde analitik düzlemde katlama sormak mantıksızdır ama burada kağıt üzerinde analitik düzlem çizilmiş ya kağıdı katladığımız için gayet de mantıklı bu mantıkta bir soru gelir. Zaten bununla ilgili sadece bu AB B noktası verilip AB'nin orta dikmesi sorulmuştu. İşte bunun yeni nesle çevirmiş hali bu sorudur ve bu soruda karşımıza çıkabilir. Gençler örnek 47 C çıktı ve böylelikle bitirmişiz. Yani olayı bitirdik. Neyi bitirdik? 18. günü bitirdik. Doğrunun analitiğini bitirdik. Sırada ne var? 19. gün. Son gün var. Dönüşüm geometrisi var. Sona geldik arkadaşlar. Ama burada da yine analitikte de değişik sorular çözmedik mi? Tamamıyla konu anlatımını tamamlamıyor mu? Aşırı zevk alıyorum ya ben burada. Gerçekten ya. Neyse size çok faydam dokunuyor büyük ihtimalle. Çünkü ben çok zevk alarak çözüyorum. Sen de büyük ihtimalle çok zevk alarak çözüyorsundur. Yorulduğun anlar olabilir. Ama bu konularda yorul. Yani yorulduğun konular nedir? Dik üçgen çok yordu evet. Dik dörtgen kare çok yordu evet. Analitik katı cisim çok yordu evet. Ama bunlarda yorulmak zorundasın. Eksik olan dik üçgen önemli yerde. dikdörtgen kare önemli yerde ondan yorulduk. Katı cisim ve analitik de arkadaşlar önemli olan yerlerden biri olduğu için onlarda da yorulalım. Her tarz soruyu görelim istedik. O yüzden bu şekilde oldu arkadaşlar. O yüzden video biraz uzun oldu. Ama çok güzel ya. Valla çok güzel. Mükemmel gidiyor. Evet ve sona geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 19. günde yani son günde dönüşüm geometrisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.